Evet sevgili takipçilerim, burası. Orada Aybastı, Sevdeş Mahallesi. Bu gördüğünüz Serendü diyoruz biz. Küçük malzemeli konuluyor. Muhafaza ediyor. Bu gördüğünüzde güzel güzel dağlarımız. Ama şu an yeşiliğimiz yok ama sonbahar geldiği için Biraz yeşillikimiz gitmiş bulunmakta yazın ama muhteşem oluyor. Tavsiye ediyoruz gelmenizi. Yeni yapılmaya başladı bayağı bir gelişmeler var. İstanbul'dan kaçan köye geliyor çünkü nefes burada var. Köy hayatı doğal hayat ekleriz.